3 fazla asenkron motoru dinamik frenleme ile durdurulacaktır. Start butonuna basıldığında KM1 kontaktörü ile motor çalışmaya başlayacaktır. Stop, but Stop butonuna basıldığında ise KM1 kontaktörü duracak ve KM2 dinamik frenleme kontaktörü 3 saniye müddetle çalışıp duracaktır. Soru bu. Start butonun adı ne? Input 0.0 İNPUT 0.0 Q 0.0 0.0 çalıştırdı Stop input 0.1 Q 0.0'ı durdurdu Neyi çalıştırdı? Q 0.1'i 3 saniye burada. 3 saniye Tamam mı? Şimdi Devre basit Önce sırayla Adım adım bir gidelim. Önce start'a basalım. KVM kontaktörünü çalıştıralım. Start neydi? Input 0.0'a bastık. Yine set reset'li gidelim. Devrede. Set reset'li niye düşüyor? 0.0. Çünkü kalıcı bir çalışma söz konusu. Motor çalışıyor mu? Motor çalışıyor şu anda. Durduralım motoru. Durdurma neydi? Input 0.1 İput 0.1 1 bit. Reset nesi Q0.0 Şu anda normal çalışmayı yaptık bu burada? Ya. Normal çalışmamızı yaptık. Olay ne burada? Devreye dinamik frenlemeye ait neye girmesi lazım? Dinamik frenleme için KM2 kontaktörü. Evet şimdi stopla input 0.1 stop muydu? Dinamik frenlemenin kontaktörü devreye alalım. Dinamik frenlemenin kontaktörü neydi? Q0.1 Kısa süreli de olsa kalıcı çalışacak. Kalıcı çalışacağı için bunu yine setledik birbiri. Deli frenleme devreye girdi mi? Devreye girdi input 0.0'a bastık. Motorun K1M kontaktörü Stofa bastık. k m kontaktörü devreden çıkış, giriş çıkışını yaptık. Aynı zamanda ne yapıyorum? Stofa 0, 0, 0 bastığında input 0.0'a bastığında Q0.1 Deli frenlemeye ait e, enerji veren K3M kontaktörü mü dedik ona? K3M kontaktörünü devreye soktuk. K5, K5 mi? KM2 KM2 miydi? Özür. KM2. Neyse, sizi düzeltmek. Şimdi devreye soktuk, mu? devreye soktuk. Bu Q0.1 çıkışı ne kadar çalışacak? 3 saniye. 3 saniye sonunda bu çıkış duracak. O zaman devreye bir zaman ölse ekleyeceğiz. Ton zaman ölesi. Yine t başladık. Yine zaman sayacağı için neyi sayacak? 3 saniyeyi sayacak. 3 saniye sonunda işlem yapacak. Yani yine ton zaman ölesi. Yani çekmede de bir zaman ölesi kullanıyoruz. 3 saniye. t çarpma ne? 100 milisaniye. 3 saniye dediğimiz şey 3000 milisaniyedir. 100'ü düştüğümüz zaman burada veya 100'e böldüğümüzde 30 koyduğumuzda ne olacak benim için 3 saniyelik çekmenin ne zaman bölgesi o zaman bölgesi böyle oluşturdum peki bu zaman bölgesi ne zaman devreye girecek bu zaman bölgesi stop'a bastığım zaman devreye girecek buraya stop'a ekleyelim input 0.1 stop'a buraya ekledim ama stop'tan elimi 3 saniyeden önce çektim stop'tan elimi 3 saniyeden önce çekerse zaman bölgesi zaman sayma işlemini bitirmez o nedenle, benim burayı starttan bağımsız hale getirmem lazım. Starttan bağımsız hale getirebilmem için stopu bastığımda çalışan eleman neydi? Q0.1'de. Odan zaman Q0.1'i buraya koyduk. Zaman saymaya başladı mı? Saymaya başladı. Peki. Bu süre sonra ne yapacak? Q0.1'i devre dışı bırakacak. O zaman T37'nin Açık fakat 3 saniye sonra kapanlar kontağını açık fakat 3 saniye sonra kapanlar kontağı Yani normalde açık kontağı getirdim nereye koydum? Q 0.1'i reset edeceğim yere koydum Tamam Şimdi bunu hep set resetlerle gittik tamam mı? Normal bir çalışmaymış gibi yapalım bunu yani set reset kullanmadan mühürlere devreleriyle gidelim Geldik, stop bu, hangisi input 0.1 stop bu, şu ne start'ın input 0.0'ı, neyi çalıştırdı bu, q0.0'ı, buraya da ne koydum, q0.0 mühürlemesine koydum, ne oldu start'a bastım, q0.0 çalıştı. Sola bastığımda Q01 buraya açtı ve Q00'ı devre dışı bıraktı, mühürlenmesi çözüldü. Buna normal motora çalıştır dediğiniz devre. Tamam mı? Yani motoru sürekli çalıştırdığınız devrenin kendisi. Şimdi burada ilk ekleyelim devreye. Zaman öresini ekleyelim. Ve e, zaman öresini çalıştıracak, yardımcı veya dinamik rendeliği, enerjiyle doğru yapılan kontakları alalım devreye. Şimdi Input 0.1 diye çalıştıracak. Q0.1'i çalıştıracak mı? Stop butonu Q0.1'i çalıştırdı mı? Çalıştırdı. Ama elimi çekersem Q0.1 duracak. 3 saniyeden önce duracak. Elimi birinci saniyede, ikinci saniyede çektim. Ben ne istiyorum bunu? 3 saniye çalışmasını istiyorum. Bunun devamlı çalışabilmesi için yine burayı Q0.1 ve Mu'ya ne oldu stoba bastım stoba bastım stoba bir devreye girdi burayı yürüledi artık kendisi devamlı çalışıyor tamam mı? ama ne istiyorum ben burada üçüncü saniyede bunun devreden çıkmasını istiyorum o zaman şu 0.1 bir yine ton zaman öler niye ton tekrar söylüyorum bakın işlemi süre sonunda yapılması isteniyor yani butona bastık sayma yapıldı zaman örüse tarafından sayma işlemi yapıldı Sayma işlemi sonunda işlem yaptı diyoruz biz. Bir şeyler yaptık. O nedenle ton kullanacağım. Enerjiyi verdim, süreyi saydı, süre sonunda işlem yaptı. Tamam Şimdi yine T37'yi koyduk, buraya da 30 koyduk. Bu zaman zamanın ne yapacak? Bu zaman vesilesi U01'i devreden çıkaracak. U01'i bu zaman vesilesinin devreden çıkarabilmesi için T37'nin de buraya neyi koymam lazım? Kapalısını koymam lazım. Stoma kapalı üzerinden 0 0, 0 çalıştırdı. Mühürlemesini yaptı. 3 saniye saymaya başladı. 3 saniye sonunda açtı komutanı. q 0 enerjisiz kaldı. Kendisi enerjisiz kaldı, zamanı sıfırladı ve buradaki mühürlemeyi de açtı. Bu da sekreset değil de ee, normal bir niyoz kumanda mantığıyla, mühürleme mantığıyla çözdüğümüz derdi. Şimdi Hangisi kolay? Satır sayısı az. Tamam mı? Kabul. Satır sayısı az ama satırdaki işlemler kalabalık. Anlaşıldı mı? Bana sorarsanız en mantıklısı kısa kısa ama network sayısı fazla olsun sorun değil. Her network'ün ne yaptığını bileyim. Anlatabiliyor musun? Hani ne oldu? Network'ün yukarıda açıklamaları var. Örneğin. Motor, çalıştıran, çalıştıran. Network. Bakın bu açıklaması açıklamasıdır. Altındaki ne olduğunu satırla, o network'le ne olduğunu ben bilirim. Yazı, motoru durduran network. Bakın o network'le ne olduğunu bilirim. Yani bugün sisteme müdahale etmeniz gerekli. Projeyi yaptınız aradan 5 yıl geçti, 3 yıl geçti. Veya başka birisi geldi. Siz değilsiniz başka birisi geldi. Ve yazılıma müdahale edecek, ekleme yapacak, değişiklik yapacak. Network'lerde açıklama fayda var. Aşağıya indirin başka bir nötrü. dinamik frenlemeyi devreye sokan network. Aşağıya indirin genevip rendemeyi devreden çıkaran network. Şimdi buna baktığımız zaman bu ne? Motoru devreye sokup Çıkaran network. Sokma çıkartma devreye burada oldu. Tamam mı? Ve devreye baktığınız zaman devrenin bir sürü kontaklar var. Devre takip ulusunda sıkıntı yaşarsınız. Tamam. Network sayısı fazla gelebilir gözünüze. Olabilir. Önemli olan en o networkta ne yaptığını bilmenizdir. Tamam, sul <Sı. Sı. Sı>.